Vergici para düş Şahisa Şahisapordan geçip onu gördü Şahaya kalk peşimden gel dedi Günahkarlar çağırmaya geldi Günahkarlar çağırmaya geldi Mahda hisayı eve davet etti Günahkarlarla Şahyem'e gitti Yobazlar gördü ve itiraz etti Günahkarlar çalmaya geldi Günahkarlar çağırmaya geldi Habibe muhtaç olanlar kimlerdir? Salamlar değil hasta olanlardır Kurtulacak canlar günahkarlardır Günahkarlar çağırmaya geldi Günahkarlar çağırmaya geldi Babanım bizde var günah meyil Tabip bizi iyi etmeye ehil İsa Salih doğru canları değil Günahkarlar çağırmaya geldi Günahkarlar çağırmaya geldi